Evet işçiler farkına varmadan doğrudan değil de dolaylı bir şekilde ne yazdık ki arkadaşlar suçlamaları veya de bazı ayıları kabul etmiş oluyor. Örnekleyim sizler uykuda yapmadınız ama veya de yattınız amir sizi yakalamadı. Siz şunu yaparsanız ya ben bir daha yapmam özür dilerim. Bak suçlamayı kabul ettin. Veyahut da Mehmet bana kifretti ben de ona vurdum. Bakın siz burada suçlamayı kabul ettiniz. Dolayısıyla arkadaşlar. Bazı sözlerimizi ve yazılarımızı yazarken dolaylı bir şekilde suçlamaları kabul ettiğinizi, bunun farkına varmadan sizler bunu yapıyorsunuz. Bu usta arkadaşlar savunmalarımıza ve bazı olalarımıza çok dikkatli olur. Yapacağınız bazı kelimeler her zaman suçlamaları kabul etmiş anlamı taşıyabilir. Örnekle ben bir daha bunu yap yapmamışsınızdır. Ben bir daha böyle bir şey yapmam özür dilerim. Suçlamaları kabul ettiniz. Bu usta... Kesinlikle arkadaşlar suçlamaları her zaman ben kabul etmiyorum veya da yer değişki benzeri durumda olduğu zaman da yapmayın. Bu konuda uzman bir avukatla görüşmenizi veya da bu konuda uzmanlaşmış kişiler varsa da görüş alıp bu şekilde davranmanızı tavsiye ederim. Ama tavsiyem bizim dediğimizi bizim dediğimizi yaparsanız asla mağdur olmazsınız.